Bugün konumuz rinoplasti. Bildiğiniz gibi en çok günümüzde uygulanan ameliyatlardan bir tanesi rinoplasti. Burnun şekil bozukluğunu düzeltme ameliyatı. Burun organı yüzümüzde 14-15 yaşlarından itibaren büyümeye başlayarak şeklinde yetişkin yüzünü alana kadar değişiklikler meydana gelir. 15-16 yaşlarındayken gayet düzgün görünen burun 18-19-20 yaşlarında daha genişlemiş, kemer oluşmuş, daha etli hale gelmiş şekilde görülebilir. Aşağı doğru açı yapmış, ucunun aşağı doğru açı yapmış şeklinde görebiliriz. Çoğunlukla hastalar eskiden normal olan burnum daha sonra... Şekil değiştirdi, kemer oldu, aşağı doğru eğrildi, açısı daraldı vesaire. Çeşitli şekillerde ifade ediyorlar şekil bozulmaları. Ama bu burnun büyümesi 15-16 yaşından sonra başlayıp 21-22 yaşına kadar devam etmektedir. Erken yapılan ameliyatlarda şekil düzeltilebilir ama hasta yine yüzü, yetişkin şekli alana kadar bir miktar daha burunda büyüme meydana geleceğinden yapılan ameliyatlarda değişiklik olabilir. Onun için ameliyatı mümkün olduğunca 20-21-22 yaşlarına kadar ertelemek en doğrusu. Ama ileri derecede bozukluk olan e, hastalarda 16, 17 hatta 18 yaşlarında da e, ameliyat yapılabilir. İleri derece deviasyon olan hastalarda e, bu müdahaleler yapılabilir. Çok ileri seviyede burun tıkanıklığı, nefes darlığı olan hastalarda e, bu müdahaleler daha erken yapılabilir ama hastaya bilgi verilerek sonra e, ileriki zamanlarda birkaç sene sonra bir başka ameliyat daha gerekebileceği söylenebilir. Şimdi e, bugün Gökhan Bey'i ameliyat edeceğiz. E, Gökhan Bey'in burnunda da... E, Biz deviasyon e, diye gelmişti aslına bakarsanız. Evet. Nefes almada problemi var. Karşıdan bakıldığında e, alından gelen burnun üzerindeki çizgiler belirli bir noktada kesintiye uğramakta. E, uç kısmında belirgin bir deviasyon var. Yani bu çizgiler e, burnun Alt üçte birine geldiğinde kırılmaya uğramakta. Bu bize deviyasyon olduğunu gösteriyor. Burun kıkırdaklarında asimetri var. Şimdi ameliyatta hem solunun problemini düzelteceğiz hem de şeklini düzelteceğiz. Bu tip e, deviyasyonun içteki deviyasyonun dışarıya yansıdığı vakalarda e, estetik ameliyat e, deviyasyon ameliyatıyla birlikte yapılmak zorunda. Yani hastanın nefes alma problemini e, estetik ameliyatta yapmadan düzeltmek mümkün olmamakta. Onun için... E, estetik olduğu kadar da e, fonksiyonel bir ameliyat olacak e, rinoplasti bugün. Bir de hocam siz öyle bir detay var. Buraya gelen hastalarımız söylüyor demiştiniz. E, aslına bakarsanız siz burun yaparken insanın yüz hatlarına göre yani ben burunu istedim bu olsun gibi bir süreç işlemiyor. Biraz da ondan bahseder evet. Şimdi e, yüzü estetik e, oranlarına bakarsak 3 parçaya ayırıyoruz. Alınla kaş arası Kaşla burnun bitimi ve burnun bitiminden çene ucuna kadar 3 eşit parça olması gerekiyor. Ama bu herkeste bu oranlar aynı değil. Şimdi e, bu çenenin alt ucundan buruna kadar olan mesafe e, uzun ise hastada burnu çok küçültmek gerekiyor. İyi ideal bir şekil alacağız e, elde edeceğiz derken e, küçülttüğünüz burun bu sefer yüzde sanki çok küçük gelişmemiş ve bir organ gibi kalacak. Onun için bazen burun ameliyatı yaparken estetik ameliyat ufak tefek büyütmelerde uzatma tarzında burunu küçültmeden çok kısaltmadan yapılabilir. Yüzle uyum sağlasın diye. Bu önemli bir estetik oran bakış açısı. Şimdi Gökhan'da bu mesafe... Uzunca burnu çok kısaltmayacağız ama eğriliğini düzelteceğiz. Alın e, saçlı derinin bitiminden e, kaşlara kadar olan alın mesafesi e, alt kısımla e, karşılaştırıldığında burası daha kısa. Ama e, burnu çok kısaltırsak gerçekten görüntü kötü olabilir. Burun estetik görünse de estetiğin dışına çıkmış olur tüm yüz görüntüsü birlikte. Onun için e, bu... Bu oranlara sadık kalarak, hastanın şu andaki oranlarına sadık kalarak eğriliği gidereceğiz. E, kemerini alacağız. Hastanın e, görüntüsü gayet güzel olacak. Hocam ameliyat süreci ve sonrasında işte, e, sigara tüketimleri. Evet. Şimdi ameliyatımız e, genel anesteziyle yapılıyor. Genel anestezi verildikten sonra hastaya e, o esnada buruna da lokal anestezi ilave olarak uygulanıyor. Yani bu niye? Hem bazı ilaçları veriyoruz ameliyat esnasında... Kanamayı azaltmak, daha iyi görüntü sağlamak için. Hem de ameliyat sonrasında hastada e, uyuşukluk devam etsin, lokalensiz devam etsin, hiçbir ağrı duymasın diye. Gerçekten bugüne kadar hiçbir hastamız ağrıdan şikayet etmemiştir. Bunu bilelim. E, ameliyat sonrası gayet konforlu. Ama tabii ki ameliyattan sonra ne yapmayacağız? E, sigara hakikaten zararlı bir şey. Sigara her ameliyatta olduğu gibi burn ameliyatına da iyileşmeyi geciktiriyor. Bir de burada ilave etkisi var. Nasıl? Duman ameliyat yerine çok yakın. Oralara temas edebilir. Onun için sigara içmeyi durdurmak lazım. Hem ameliyat öncesinden hem de ameliyat sonrasından itibaren durdurmak lazım. Evet. Şimdi e, bunun üzerindeki Bandaj 10 ile 15 gün burnun ameliyat öncesi durumuna bağlı olarak kalabilir. İçeride biliyorsunuz bir tampon koyacağız. O da 2 gün, 3 gün duruma göre, içeride yaptığımız müdahaleye göre e, kalabilir. Silikon e, tampon daha sonra çıkarılacak. Size geleceğim. Tekrar. Evet, geleceksiniz. Ben onu çıkaracağım. Yani her şey planlandıracak, gidecek. Merak etmeyin, her şey kontrol bir altında. Güzel memnunca. Ben hani, bunu kendi araştırma alanıma Yaklaşık bir sene diyorlar, ay aylık bir sene. Doğru, insandan insana iyileşme değişir. Bunu bilmemiz lazım. Kimi insanda şiştiklerin ödemlerin çekilmesi üç ay, altı ay kim insanda bir yıl daha fazla alabilir. Bu insanın biyokimyasal yapısına bağlı. Her insanın biyokimyasal profili farklıdır. Ee, Kimse bir heykel gibi diğerinde aynı değil, cansız bir e, cisim gibi bir, bir diğerinde aynı değil. Onun için iyileşmeler insandan insana devam, e, değişir. Beslenme durumuna göre, vücudundaki biyokimyasal es, eksikliklere göre, demir eksikliğine göre, B-vitamin eksikliklerine göre, e, alışkanlıklarına göre değişebilir, beslenme alışkanlıklarına göre. On, bunları ameliyattan önce konuşup, tespit edip ona göre tedbir almak en doğrusu. İyileşmeyi hızlandırmak için. Durum böyle şimdi ameliyata geçelim. geçelim. Hastamızla ameliyat öncesini görüştük. Şimdi ameliyata gideceğiz. Ameliyattan sonra da son e, halini göstereceğiz ve ameliyattan e, sonra nereye dikkat edecek onları da anlatacağız hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Gökkan'ın ameliyat hazırlıkları başladı. Biraz sonra ameliyata geçeceğiz. Genel anestezi verildikten sonra ameliyata başlayacağız. Evet. Şimdi üniflastik ameliyatının genel anestezi safhasına gelmiş oluyoruz. Hastamız genel anestezi altında uyuyor. Biz ekibimizle birlikte, hemşiremiz, İSİN hemşireyle birlikte ve anestezi ekipçilerimizle birlikte ameliyata başlıyoruz. Ameliyata başlarken hastanın ameliyat öncesi görüntülerini kaydedeceğiz burnunun. Ameliyat diktiğinde de ameliyat sonrası görüntülerini kaydedip sizinle paylaşacağız. Değişikliği hep beraber göreceğiz. oldu ya. <gülüyor> Güzel oldu. Başka geçmiş olsun. Bunu on dakika bulacaksınız. On dakika ara vereceğiz. dakika ara, yani. Tamam. Ha, tamam. On beş dakika ara on dakika. Tamam. Evet, geçmiş olsun. Görüşsünüz. Hangi? <gülüyor> 3 tamam, gün önce bildiğiniz gibi Gökhan Bey'in septör rinoplasti ameliyatını yaptık. Yani tamam. e, burun içindeki deviyasyon da olan bir vakaydı. Burun içindeki deviyasyonun yani orta hattaki sapmanın burunun dışını da etkilediği, görüntüyü etkilediği bir vakaydı. Hem orta hattı düzelttik deviasyonu düzelttik. Hem de e, burundaki e, şekil bozukluğunu, dışa vuran şekil bozukluğunu düzelttik. Yani septörüne plasti yaptık. Yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat sonunda. E, Gökhan Bey ameliyattan çıktı. Şimdi 3 gün geçti. E, silikon tamponu alma vakti geldi bu gerçekten halk arasında insanın arasında çok korkulan bir an çok acı duyuldu vesaire söyleniyor ama şimdi göreceksiniz gayet kolay hiç acı duymadan bu tamponu alınacak bundan sonra hastayı kendi bırakacağız 1 hafta kadar 1 hafta gün kadar iyileşme. daha sonra da üzerindeki bandaj alacağız şimdi silikon tamponu alma vakti geldi ameliyata itibaren tamponları Ameliyatın durumuna göre, yani vakanın e, içeride yapılan e, müdahalenin durumuna göre, bazen septoplasti e, ağırdır, e, o müdahaleden sonra bazen bir hafta bırakırsınız e, silikon tamponu, bazen üç gün, bazen beş gün. Bu cerrahın tercihine göre de değişir ama kararı genelde cerrah verir. E, ben e, genellikle 24 veya 48 saat veya en fazla üç gün tutuyorum. Ama dediğimiz gibi vakanın e, şiddetine göre, e, eğriliğin şiddetine göre bu, ameliyatın süresine göre değişebilir, bir haftaya kadar da durabilir. Şimdi biz Gökhan Bey 3 gün sonra alacağız, almış olacağız silikon tamponu. Eskiden bez tamponlar olduğu söyleniyor hocam. Best evet, eskiye göre de değişti onu da söyleyelim. Eskiden de merhemli tamponlar koyuyorduk. Yine bunlar bazen 24 saat, bazen 48 saat, bazen işte bir hafta kadar tutulabiliyordu ama ve tamponların uzun süre kalmış sonucunda toksik şok sendromu adı verilen bazı tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyordu. Yani vücuda e, mikrop karışması gibi burun mukazasından. E, silikon e, tamponları bu şey e, komplikasyonda hemen ortadan kalkmış durumda. Artık rastlanmıyor. E, böyle bir e, konforda hastalara kazandırılmış oldu. Kayıttan çıkma. Bet, bir de hocam şey anlatsın. Hocam o süreçte bakımın, sen soruyu sor Kudra, bakım nasıl yapılabilir tamam mı, suyu bir de kremlendirici Hı. kremler var, o üç gün boyunca nasıl yapılmalı falan diye. O da evet. Evet. Ameliyat bittikten sonra içeride e, silikon tamponları var, burnunun üzerinde atel dediğimiz e, bir kalıp var mı? Kemiklerin iyileşmesine kadar burnun üzerinde duran. E, ama esas önemli problem e, bu ameliyat sonrası dönemde içerideki burun içindeki şişlikler ve e, tampon bulunması. Bu neye sebep olur? Hasta e, içerideki şişlikler nedeniyle, oluşan kan pıhtıları nedeniyle ve silikon tampon nedeniyle e, sık sık hapşırmaya maruz kalabilir. Yani bir alerjik reaksiyon gibi sürekli hapşırma olabilir. Bunun için biz hastaya e, bir alerji hapı, anti alerjik bir hap veriyoruz. Bunu kullanıyor. Ayrıca da içerideki e, kan pıhtıları sertleşip e, içeriği tahriş etmesin diye yine hapşirme sebep olmasın diye içeriği de yine e, herkesin hemen ulaşabileceği basit okyanus suyuyla satılan e, spreylerle içeriği ıslatmayı tavsiye ediyoruz. Bu ıslatma silikon tamponu aldıktan sonra da devam ediyor. E, bir hafta, on gün kadar daha. E, biz hatta bandajı sökene kadar aynı alerjabını kullanıyoruz. kullandırıyoruz. Ama alerjabı yapı kullanımı on günde kestik. Üzerindeki bandajı aldık Hemen burun iyileşmiş mi oluyor? Hayır. İyileşme daha aylarca sürecek. Bunu bilmemiz lazım. Burunun içindeki şişliklerin geçmesi yine aylar alacak. E, Burunun üzerindeki şişliklerin geçmesi de. Şimdi biz üzerindeki e, 10 gün, 15 günde olunca üzerindeki ateli aldık. E, bu durumda ameliyat sonrası şişliklerin %70'i, %80'i geçmiştir. Ama kalan %20 o arta kalan kısım ancak e, aylar alan bir süreçte geçer yani bu şu demektir iyileşme biyokimyasal düzeyde devam eder aylarca devam eder günden güne de şişler giderip iner aynı süreç burnun içinde de söz konusu olur orada da gerçekleşir burnun içindeki şişlikler de yine aylar içinde yavaş yavaş inecek hastanın solunumu giderek giderek daha rahat daha güzel olacak ama e, ilk dönemdeki akut şişlikler yani gross büyük miktarlık şişlikler hap şişirmeye sebep olmasın diye de alerji yapı kullandırıyoruz, 10 gün sonra onu da bıraktırıyoruz hastalığa. Durum bundan ibaret, şimdi silikon tamponların alımına geçelim. Kurunun alt kısmında, hafif bir temizlik işlemi takip Biraz sonra Silikon kambuğunu alacağız Sen ses kaynaklıyorsun Dadan diyeceğim. Kestikten sonra silikonu çıkarıyoruz. Bu kadar basit, kolay, hasta da rahat. Gördüğünüz gibi işlem bitti. Hepsi birkaç kaç saniyelik bir işlem. Gördüğünüz gibi silikon tamponlar da bu şekilde içinde boluk olan silikon tamponlar. İçindeki deliklerden hasta nefes alabiliyor burnun içindeyken bu tamponlar. Evet, bu işlem bitmiş oldu. Artık hasta daha kontrol olarak ameliyat soruz dönemde devam edecek. Bundan sonraki süreç nasıl geçti? Evet, bundan sonra şimdi 10 gün bekleyeceğiz. Bödemleri iyice azalacak. Kemik iyileşmesi gerçekleşecek. Biz ateli çıkaracağız. Kemik iyileşmesi olmuş mu olmamış mı diye tam yeterli mi yeterli mi diye bakacağız, kontrol edeceğiz. Eğer yeterli görmenizse yine aynı ateli uygulayacağız. Birkaç gün daha, 4-5 gün daha. Ondan sonra da sonlanacak. Atelik kısım, hasta normal hayatına dönecek. Şu andan itibaren hasta normal hayatına dönebilir. Dışarıya çıkabilir, alışverişe gidebilir, markete gidebilir, restorana gidebilir, kendi işine devam edebilir. Ee, gördüğünüz gibi burnun, ana bölüm, vücudun ana bölümlerinin dışında olan bir ameliyattır Burna ameliyatı. Yani karın boşluğunun, göğüs boşluğunun, kafa tasının dışında olan bir ameliyat. Ee, i̇nsanı ameliyattan sonra çok yataklarda yatması gerekmiyor, çok uzun, ağır istirahatlar yapması gerekmiyor. Sadece 1-2 gün evde istirahattan sonra normal sosyal hayatına, günlük hayatına geri dönemeliyordur. Bu şekilde kolay bir ameliyat. Teşekkürler. Teşekkürler.